Herkese selamlar. Bugün İtalya'da Como'dayım. Arkamda görmüş olduğunuz dağların hemen arkası İsviçre. Çok sorulan sorulardan bir tanesine cevap veren bir video çekmeyi düşündüm. Bu da anne babaların, Amerikan vatandaşı olan anne babaların veya green card sahibi olan anne babaların çocukları için yaptığı, yapacağı green card başvurusu. Bundan kısaca bugün bahsetmek istiyorum. Başvuruyu kimler yapabilir, başvuruyu kimler adına yapabilir? Bir yaş sınırı var mı, bekleme süresi var mı? Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Müzik Amerikan vatandaşı anne ve babalar, yine Green Card sahibi anne ve babalar, 21 yaş altındaki çocukları için, Green Card başvurusu yapabilirler. Dolayısıyla 21 yaş altındaki çocuklar göçmenlik hukuku kapsamında çocuk olarak kabul ediliyor. Peki çocuk 21 yaşın üzerindeyse ne olacak? Eğer çocuk 21 yaşın üzerindeyse Green Card sahibi anne babalar yine başvuru yapabilir. Amerikan vatandaşı anne babalar yine başvuru yapabilir. Ama bunların hepsi değişik preference kategorisi dediğimiz bazı Green Card kategorilerine tabi Dolayısıyla her sene belli sayıda insana bu kategorilerde green card verildiği için belli bekleme süreleri söz konusu. İsterseniz öncelikle Amerikan vatandaşı olan kişilerin çocukları için yapacağı başvurudan biraz bahsedelim. Eğer çocuk 21 yaşın altındaysa herhangi bir kategori sıralamasına girmeden direkt yakın akraba olarak kabul edildiği için Green Card başvurusunu herhangi bir süre beklemeksizin sadece beklenmesi gereken prosedürle ilgili süreler yani göçmenlik bürosunun dosyaya bakmasıyla ilgili süreler bunlar beklenerek başvuru yapılabiliyor. Herhangi bir onun dışında vize numaralarının açık olması gibi o kategoride bir vize numarasının açık olması gibi durumlar beklenmiyor. Immediate Relative denilen yakın akraba kategorisinde 21 yaş altındaki çocuklar Green Card'larını alabiliyorlar. Eğer çocuklar Amerika içindeyse o zaman Amerika içinde göçmenlik bürosuna bir başvuru yapılarak green card alınabiliyor. Eğer çocuklar kendi ülkelerindelerse önce göçmenlik bürosundan bir kabul akabinde dosyanın envesi üzerinden konsolosluğa gönderilmesi ve çocukların green card'ını kendi bulundukları ülkedeki konsoloslukta almaları mümkün oluyor. Peki green card sahiplerinin 21 yaş altındaki çocuklar için durum nasıl? Green card sahiplerinin 21 yaş altındaki çocukları için Preference kategorisi dediğimiz bir kategori söz konusu. Bunlar aylar içinde kullanılan vize numaralarına göre belirleniyor. Mesela şu anda green card sahiplerinin 21 yaş altındaki çocuklar için yapmış olduğu başvurularda herhangi bir bekleme süresi yok. Ve onlar da sanki Amerikan vatandaşıymış gibi hızlı bir şekilde green cardlarını alabiliyorlar. Aynı şekilde eğer Amerika içindelerse göçmenlik bürosuna bir başvuru yapılarak eğer kendi ülkelerinde bulunuyorlarsa ilk safayı Amerika'da bitirdikten sonra ikinci safhada ...kendi bulundukları ülkenin konsolosundan Green Card mülakatını takip edebiliyorlar. Peki 21 yaş üstü çocuklar için durum nedir? Biraz da ona bakalım. Özellikle Amerikan vatandaşlarının 21 yaş üstü çocukları için yapacağı başvurunun... ...yine bir preference kategoriye yani bir vize kategorisine tabi olduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla Amerika vatandaşıysanız eğer, çocuğunuz 21 yaşın üzerinde olsa bile mutlaka bir preference kategoriye tabi ve belli bir süre bekledikten sonra vize numaralarının açılmasını bekledikten sonra bu green card'ı alabiliyorlar. 21 yaş üstü çocuklar için ilk başvuru yine göçmenlik bürosuna yapılıyor. İkinci başvuru eğer kendileri Amerika'daysa ve statülerini devam ettiriyorlarsa Amerika içinde yapılabilir. Eğer kendileri Türkiye'deyse sıraları geldiğinde bu başvuru kendi bulundukları ülkedeki konsolosluktan takip edilebilir, kartlarını oradan alabilirler. Amerikan vatandaşlarının 21 yaş üzerindeki çocuklarına yaptıkları başvurularda çocuğun evli olmasıyla olmaması arasında da süre açısından mutlaka fark oluyor. Bekar olanların dosyaları daha hızlı ilerlerken evli olanların dosyaları daha yavaş ilerliyor. Bunların ne kadar sürdüğü ile ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum çünkü bunlar zaman içinde değişen şeyler ama yıllar sürüyor demekte de fayda var. Bu arada Amerikan vatandaşı kişilerin 21 yaş üzerindeki çocuklar için yapmış olduğu başvurularda eşler ve çocuklar da dahil edilebiliyor dosyanın içine. Peki Green Card sahiplerinin 21 yaş üzerindeki çocukları için bir başvuru yapması mümkün mü? Evet mümkün ama bir şartla 21 yaş üstündeki çocuğun evli olmaması lazım. Eğer bir green card sahibi 21 yaş üzerindeki çocuğuna başvuru yapmak istiyorsa çocuğu evli olmamalı. Evli olan ve 21 yaş üstü olan çocuklar için başvuru yapamıyorlar. Çok sorulan sorulardan bir tanesi evlilik yaptığınız kişinin çocuğu olması durumlarda. Yani diyelim ki Amerikan vatandaşı bir kişiyle evlilik yapıyor. Evlilik yaptığı kişi evlilik üzerinden green card başvurusu başlatmak istiyor. Ki bununla ilgili çeşitli videolarım var YouTube kanalında. Onları ayrı videolarda ele almıştım. Peki bu evlendiği kişinin bir çocuğu varsa o kişi için de başvuru yapabilir mi? Bu konu çok soruluyor. Bu konunun cevabı şöyle. Eğer evlilik yaptığınız tarihte, yani Amerikan vatandaşının Green Card başvurusu yapmak istediği eşiyle evlilik yaptığı tarihte, Green Card başvurusu yapmak istediği eşinin çocuğu 18 yaşının altındaysa, o zaman arada bir baba-çocuk ilişkisi veya anne-çocuk ilişkisi tesis edilmiş sayılıyor ve siz Amerikan vatandaşı olarak bu çocuk için de bir Green Card başvurusu yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla evlilik birliğinin gerçekleştiği tarih itibariyle çocuğun 18 yaşının altında olması gerekiyor. Çocuğun evlenilen eşin çocuğu olmadığı ama evlat edinilen bir çocuk olduğu durumlarda konu biraz daha karışıyor çünkü... Çocuğun 16 yaşından önce evlat edinilmiş olması ve evlatlıkla ilgili göçmenlik hukukunun diğer bütün şartlarının da gerçekleşmiş olması gerekiyor. Mesela evlatlık edinilen çocukla evlatlık edinilen babanın veya annenin en az 2 yıldır birlikte yaşaması gerekiyor gibi bazı Hague konvansiyonundan kaynaklanan hem Türkiye'nin hem de Amerika'nın tabi olduğu imza attığı Hague konvansiyonundan kaynaklanan bazı hususlar söz konusu. Bu oldukça komplike bir proses ama Kısacası çocuk eğer 16 yaşından önce evlat edinildiyse ve en az 2 yıl boyunca evlat edinen anne veya babayla yaşadıysa o zaman temel itibariyle bir Green Card başvurusu yapılabilir. Burada çok önemli olan konulardan bir tanesi siz Amerikan vatandaşı olarak eşinize başvuru yaparak aslında aynı zamanda çocuğunuza bir başvuru yapmış sayılmıyorsunuz. Yine çocuğa başvuru yaparak eşinize başvuru yapmış sayılmıyorsunuz. Başvuru yapmak istediğiniz her kişi için ayrı ayrı Petition fail edilmesi, ayrı ayrı dosya açılması gerekiyor. Bunlar bir arada da açılabilir, zaman içinde de açılabilir. Bu konu oldukça kompleks olduğu için bu başvuruların mutlaka bir avukat yardımıyla yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bu konuda gördüğüm ve çok üzüldüğüm hatalardan bir tanesi, Amerikan vatandaşlarının 21 yaşını geçmiş kendi çocukları için yapmış olduğu başvurularda kendi çocuklarının statülerini muhafaza etmeleri gerektiğini Bilmemeleri, bunu unutmaları. Bunu bir örnekle açıklayalım. Mesela Amerika içinde bir çocuk düşünelim. Şu veya bu sebeple 21 yaşını geçmiş ve green card alamamış. Anne babası da çocuk 21 yaşını geçtikten sonra vatandaşlık kazanıyor. Tabii çocuk 21 yaşını geçtiği için anne babadan doğru green card alamıyor otomatikman. Anne baba çocuğa başvuru yapmak istiyor. 21 yaşını geçmiş bir çocuğa başvuru yapmak istiyor. Bu durumda şöyle zannedenler var. Çocuk statüsünü devam ettirmese de anne babası vatandaş olduğu için ona da bir Green Card alabilir diye düşünen insanlar var. Böyle dosyalar gördüm. Redlerden sonra bana gelen dosyalar oldu. Lütfen dikkat ediniz. 21 yaşını geçmiş bir kişinin bir Amerikan vatandaşı veya Green Card'lı anne babadan Green Card alabilmesi için mutlaka statüsünü devam ettirmesi gerekiyor. Statüsünü devam ettirmiyorsa Green Card alamaz. Bu çok önemli bir Gördüğüm hatalardan bir tanesi. Son olarak bir imkandan daha bahsetmek istiyorum. Eğer Amerikan vatandaşıysanız ve 21 yaşın altındaki çocuğa bir Green Card başvurusu yaptıysanız ve çocuğunuz da şu anda Amerika dışında yaşıyorsa K4 diye bir vize var. Kastamonu'nun K'si 4. Bu vizeyle Amerika'ya daha erken gelmelerini ve sürecin burada tamamlanmasını beklemesini sağlayabilirsiniz. Böyle bir imkanın varlığından da bahsetmiş olalım. Bu aslında biraz... Keyvan nişanlı vizesine de benziyor. Nasıl nişanlıyı buraya getirebiliyorsanız. Aynı zamanda K3 eş vizesi var. K3 eş vizesinde her ne kadar başvuruyu konsoloslukta bitirecek olsanız da eğer dosya çabuk bir şekilde, hızlı bir şekilde kabul edil edilirse eşinizi buraya getirip prosesi burada bitirebildiğiniz gibi aynısı çocuklar için de söz konusu. Prosesin uzun sürdüğü zamanlarda özellikle çocuğunuzu K4 vizesiyle Amerika'ya getirmeniz mümkün olabilir. Bu tip dosyalarda çoğu zaman erken hareket etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklar 21 yaşının altındayken bu işlemleri yapmak çoğu zaman çok daha kısa sürerken, çocuklar 21 yaşını geçtiği zaman bu işlem süreleri çok daha uzuyor, vize bekleme süreleri artıyor. Dolayısıyla eğer çocuğunuz için böyle bir başvuru yapmayı düşünüyorsanız 21 yaşın altındayken yapmanızda fayda var. Bu işlemler gerek Amerika içinde göçmenlik bürosu içinden gerekse Amerika dışında NVC ve göçmenlik bürosu üzerinden yapılıyor olsun. Hepsi oldukça komplike ve oldukça dikkat isteyen, zaman gerektiren ve göçmenlik bürosuyla NVC ile konsoloslukla ayrı ayrı yazışılması, takip edilmesi gereken başvurulardır. Dolayısıyla özellikle bugünlerde Göçmenlik hukukuyla ilgili işlemlerin oldukça komplik hale geldiği günlerde bu başvuruları kimseye kendisinin yapmasını tavsiye etmiyorum. Mutlaka konusunda uzman bir göçmenlik avukatı ile çalışmanızı tavsiye ediyorum. Efendim çok güzel bir günde İtalya'da Lecomo'da size anne babaların kendi çocukları için yapabileceği Green Card başvurusundan bahsetmek istedim. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz, ilgi duyacağını düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Sorularınız, yorumlarınız olursa benimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Her ne kadar şu anda tatilde olsam da bu önemli konuyla ilgili bir video çekmek ve sizlerin bu konuda aklınızda sorular varsa onlara cevap vermek istedim. Bu konularda daha çok bana gelen sorulardan ve şimdiye kadar gördüğüm hatalardan derlenmiş konulardı. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Önümüzdeki günlerde kanalımızın kuruluşunun ikinci yıl dönümüyle alakalı bir çekilişimiz olacak. Onu da yakın zamanda duyuruyor olacağız. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.